Etiket Flex ile bir alış faturası, satış faturası veya herhangi bir oluşturulan belge ile birlikte bağımsız olarak seçeceğimiz ürünlere nasıl reyon veya ürün etiketi bastırabileceğimizi inceleyeceğiz. Öncelik olarak bağımsız olarak kendi seçeceğimiz ürünlerin etiketini yazdırmak için ürün etiket veya StockX olarak gelen programımıza kullanıcı adımız seçerek sonra şifremiz varsa şifremizi girerek giriş yapıyoruz. Önümüze filtrelenebilir bir ekran gelecektir. Burada çeşitli kriterlere göre örnek olarak ben bugün fiyatı değişen ürünlerin etiketini yazdırmak istiyorum. Başlangıç ve bitiş tarihlerini seçtikten sonra listele seçeneğine basıyorum. Önüme ürünler geliyor. İstersem yeşil Seçenek ile hepsini veya bağımsız olarak etiket yazdırmak istediğim ürünleri seçiyorum. Üst bölümde bulunan etiket yazdır butonuna tıklayarak listemin geldiğini görüyorum. Sağ köşedeki yazdır butonu ile önce yazdırmak istediğim yazıcıyı daha sonra ise yazdırmak istediğim dizaynı seçerek tamam butonuna basıyorum. Ben şu an yazdırılacak şekli görmek için ön izleme diyerek bu etiket tasarımının bu şekilde olduğunu görebiliyorum. Farklı bir amaç için oluşturulmuş bir ürün etiketi dizaynım varsa onu seçerek bu işlemi yapmam gerekiyor. Tamam olarak onayladığım zaman ben bu örnekte pdf yazıcısını seçtiğim için bu seçtiğim tasarımla ürünleri bana pdf olarak yazdıracaktır. Ben şu an A şeklinde bir isim veriyorum. Ve masa üstümde oluşan belgeyi incelediğimde ilgili tasarımların önüme geldiğini göreceğim. Burada dediğimiz gibi hangi yazıcı, hangi dizayn tamamen sizin tercihinizdedir. Ve buna dikkat etmeniz gerekmektedir. Burada arama kriterlerimizde ben şu an listeyi ve filtreyi temizliyorum. Fiyat değişim tarihi yanında ürünün ismiyle de arayabilirim. Örnek olarak banyo diye başlayan bir ürün listele dediğim zaman ismi banyo ile başlayan ürünlerim geldi. Veya ortasında banyo kelimesi geçen bir ürünü aramak istersem yüzde işareti banyo yüzde işareti listele dediğimde Ortasında banyo geçen, burada civ, banyo, permatik, banyo şeklinde ürünleri getirtebilirim. Yine burada kodu ile arama yapabilirim. Ve listele şeklinde getirdiğimde yine gelecektir. Ve istediğim ürünü seçip etiket yazdır diyerek listemi oluşturabilirim. Bunun yanında ürün gruplarına göre de işlem yapabilirim. Yani ben burada Örnek olarak türü Adem Kaner içki bölümünün rakı grubu veya alkollü içecek grubunu burada da rakı kategorisini istersem eğer buna göre bir listeleme yapıp önüme getirebilirim. Şimdi burada bir trik var. Buraya ben özellikle anlatmak istiyorum. Biz burada hem Adem Kaner, hem alkollü içecek hem de rakı dediğimiz için tüm 3 kritere göre listeleme yapmış. Burada ben listeyi temizleyip her bir filtre ayrı uygulansın seçeneğini seçerek listele dersem sadece rakı Adem Kaner'in alkollü içecek rakı kategorisine ait ürünler gelecektir. Yani burada 74 tane sol alta baktığımızda ürün varken ben her bir filtre ayrı uygulansın kaldırsın dediğim zaman Karşıma 5211 adet ürün bir Lütfen buna dikkat edelim. Etiket Flex'in bildiği kullanımı ise programımızın içerisinde alış veya satış veya bir stok belgesi olabilir. Ben bir ürün alımı yaptım ve bu ürün alımı yaptığım ürünlere etiket basmak istiyorum. Yani 3 tane şuradan aldım, 5 tane incesinden, 7 tane hasır, yine 5 tane lif fili olarak aldım. Böyle bir durumda üst panelden araçlar etiket yazdır dediğim zaman yine etiket flex panelim önüme gelecektir. Buradaki trik şu şekildedir. Faturada alınan miktar kadar barkod üreteceğini bize burada iletmektedir. Eğer benim dahil etmek istemediğim ürün varsa tikini kaldırırım. Ve miktarını da örnek olarak 7 değil. Bundan da bir tane ihtiyacım olduğunu söylüyorum. Bu durumda sistem bir tane hasır uzun. 5 tane de lif ince etiket üretecek bir Yazdır diyorum. Yine burada hangi yazıcıdan yazdıracağımı ve hangi dizaynı seçeceğimi belirtiyorum. Ben burada ön izleme diyorum ekrana gelmesi için. Bu şekilde etiketlerimin oluştuğunu görebiliyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim yazıcı ve tasarım seçiminin mantığı tamamen bir 2 2'ye 4 santim boyunda etiketini yazdırmak isteyebilirim barkod yazıcımdan. Diğer ürünün ise kampanya etiketi tarzı daha büyük lazer yazıcıdan A4 olabilir. Buna göre yaptırdığımız dizaynlarla yazıcıyı doğru seçtiğimiz zaman bu Farklı farklı sonsuz seçenek oluşturabiliyoruz. İyi çalışmalar dilerim.